Merhaba arkadaşlar bu videoda Aralık ayının ilk günlerinden bahsedeceğim. Aralık ayının e, aylık burç yorumlarında bahsetmiş olduğum gibi ilk haftası biraz karışık. Özellikle burayı karıştıran gezegen Neptün arkadaşlar 29 Kasım'da başlamıştı bu etkileşim. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. E, ilk 4 Aralığa kadar da hatta 6 Aralığa kadar da devam edecek. Zaten biliyorsunuz akabinde bir dolunay var İkizler burcunda. Bu dolunay videosunu da paylaştım sizlerle. E bu sürece kadar biraz karışığız açıkçası ama dolunayla beraber bir takım konularda netliğe kavuşacak özellikle bu dolunayda özel bir sabit yıldız olduğundan bahsettim eğer dinlemediyseniz mutlaka dolunay videosunu ve aralık ayı yorumları videosunda dinleyin bu arada hali hazırda 2023 burç yorumları da kanalda mevcut eğer bulamazsanız oynatma listelerinden hem aylık yorumları hem yıllık yorumları oraya arkadaşlar arşivliyorum. Bundan sonra zaman bulursam e, YouTube shorts kısmından da kısa kısa o günün etkileşimlerini Hatta böyle bir instagram storiesi gibi e, paylaşmaya çalışacağım görüntülü de paylaşabilirim gerçekten e, uzun zamandır sadece size bu şekilde hitap ettiğim için e, Onu nasıl yapacağım çok da emin değilim ama yorumlarınızı bekliyorum bu konuda arkadaşlar tabi orada çok kısa içerikler ürettiğimiz için Benim için pratik olabilir diye düşünüyorum Bakalım Evet gelelim videomuzun konusuna 1 ve 2 aralık tarihlerine Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi 29 Kasım tarihinde Merkür Mars karşıtlığıyla beraber başlayan bir gerilim hattı oldu. Özellikle iletişim konusunda geçmiş konuların çok fazla açıldığı, geçmiş gündemlerin tekrar karşımıza çıktığı bir süreci Kasım ayı sonunda deneyimlemeye başladık. Ama aynı zamanda Mars'ın Satürn'e güzel bir üçgeni vardı. Keza Merkür'ün Satürn'e güzel bir etkileşimi vardı. Yani sağlam adımlar adına da güzel gökyüzü etkileşimleri vardı bir taraftan. Ama tabii ki Mars retro pozisyonda olduğu için durumları biraz karıştırıyor. Şimdi Aralık ayına geldiğimizde hemen 1 Aralık tarihinde... Venüs Mars karşıtlığı ile karşı karşıyayız. Ee, Venüs Mars karşıtlığı da e, tabii ki bizim iki kişisel gezegenimiz olduğu için hatta eril ve dişil enerjiyi sembolize eden iki gezegen olduğu için bu gerilim bizleri biraz e, yorup zorlayabilir. Burada Venüs 18 derece yay burcunda, Mars 18 derece İkizler burcunda ve Mars biliyorsunuz ki retro pozisyonda. Bu aslında yüzeysel olarak baktığımızda eril ve dişil enerjinin karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Her zaman karşıt açıları şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir ip düşünün. Her iki kişinin de. E, karşılıklı o çekiştirdiğini düşünün. Orada oluşan gerginlik, o gerilim hattı e, her ne kadar taraflardan birisi kazanmıyor olsa da e, her ne kadar e, her iki tarafta hali hazırda e, mücadeleden vazgeçmemiş olsa da o ipin gerginliğiyle, o tarafların yorgunluğu ve gerginliğiyle oluşan bir stres hali. Aslında karşı açılar e, bir stres ve bir gerginlik hali olarak yorumlanabilir genel hatlarıyla bakıldığı zaman. Burada tabii Venüs'ün Mars ile karşı karşıya gelmesi özellikle ekili ilişkiler alanında bu deneyimi yaşayacağımızı gösteriyor. Bir tarafta arzularımız, bir tarafta isteklerimiz, sevilme ihtiyacımız, sevme biçimimiz veya ilgi duymuş olduğumuz hasret, bu konudaki motivasyonumuz. Bir taraftan da içgüdülerimiz, kızgınlıklarımız. E, aksiyon alma isteğimiz karşı karşıya geliyor yani bir taraf daha naif ilerlerken Tabii Venüs burcunda aslında e, Olaylara daha geniş bir açıdan bakabiliyoruz yani ilişkilere de daha geniş bir perspektiften bakabiliyoruz ama Mars ikizler gerçekten bizim zihnimizi çok hırpalıyor arkadaşlar yani e, ikizler enerjisi Yüzeysel bir enerjidir aslında Mars enerjisi de yüzeysel bir enerjidir ama ikisi de o kadar hızlı ve e, Dürtüsel aynı zamanda melak enerjisini bir arada barındıran bir kombinasyon ki Yani sürekli olarak çalışan ama hiç durmayan hiç motoru soğutmayan bir enerjiden bahsediyoruz Dolayısıyla Mars'ın da retro olduğunu düşüncek olursak Geçmişte yapılanlara takılmamak e, Haksızlıklara karşı sessiz kalmak çok da mümkün gibi durmuyor e, Venüs de bunların karşısında e, gezelim eğlenelim mutlu olalım diyor ama bu ikilik hali bizi biraz tabii ki gergin hale getirir arkadaşlar burada e, tabii Özellikle içimizde bir şeyleri artık dışarıya atma arzusunun ön plana çıktığını söyleyebilirim. Yani Mars artık bu içindeki enerjiyi at. Artık bunu söyle, artık bunu paylaş gibi bir mekanizma çalıştırıyor. Yani bir ittirici güç, bir ateş gücü çalıştırıyor. Venüs'te de burada aslında biraz daha benim için ne değerli, benim için ne kıymetli, beni ne mutlu eder gibi kavramları bizlere düşündürüyor. Burada e, özellikle ilişkilerde bir ilişkiyi daha çok derinleştirmek, bir ilişkiye karşı duyulan tutkunun artması, e, ihtiyacın ve arzunun artması hat safhada olacaktır. Yani e, birisine karşı bir ilgi duyuyorsanız bu e, karşı taçıyla beraber bu ilginin gelen çelişkilerle beraber daha çok yoğunlaştığını gözlemleyebilirsiniz. Genelde aslında psikolojide de süreç bu şekildedir arkadaşlar. Ortada bir stres durumu varsa, ortada bir gerginlik varsa o olaya karşı duymuş olduğumuz merak ve tutku daha çok artacaktır. Yani her şey süt limanken her şey çok güzel bir rutinde ilerlerken hiç kimse o kadar büyük saplantılar ve tutkularla mücadele etmek durumunda kalmaz. Yani aslında Venüs ve Mars'ın Sert görünümleri de kare görünüm olsun karşıt görünüm olsun ilişkilerde tutkunun ön plana çıktığı bir etkileşimdir yani Venüs ve Mars arasındaki Belki üçgen açılar o ilişkideki tutkunun daha iyi bir şekilde normalize edilebildiğini gösterirken Sert açılarda artık bunun önüne geçemiyorum artık bununla baş edemiyorum gibi bir durum açığa çıkar Tabii e, mali konularda da süreç bu şekildedir. Örneğin daha fazla lüks içerisinde yaşamak istiyorsunuz. Daha kaliteli yaşamak istiyorsunuz. Gezmek istiyorsunuz. Venüs enerjisiyle beraber yeni eğitimler almak istiyorsunuz. Yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Hayat kalitenizi yükseltmek istiyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki imkanlar el vermiyor. Ama bunu yapmalıyım gibi bir arzu da var bir taraftan. Yani hani imkanlara bakıp tamam o zaman oturalım ve devam edelim şeklinde değil de ben bunu artık zorlamalıyım. Şartları zorlamalıyım. Geçmişte de böyle oldu yine aynı konumdayım tekrar bu yaşansın istemiyorum gibi böyle bir hırs aslında hırs enerjisi ön plana çıkıyor yani Mars retro pozisyondayken arkadaşlar enerjiyi daha çok içimize akıtıyoruz yani yapmalıyım gitmeliyim söylemeliyim gibi bir durum var ama bunu yapma noktasında söyleme noktasında o adımı atma noktasında o retro hareket tabii bizi bazen Dur bakalım otur oturduğun yerde diye son tutuyor. Veya tepkimizi çok daha uygun olmayan şekillerde vermemize sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla iletişim konusunda her zaman Mars 8'ler burcundayken ve hele hele retro pozisyondayken daha da dikkatli olması gerekiyor. Dediğim gibi zaten Merkür'ün de sert açıları vardı. O etkileri de göz önünde bulundurmak gerekli. Şimdi devam ettiğimde 2 Aralık tarihinde... E, Merkür Neptün karesi de kesin yaşıyor aslında e, Venüs Mars karşıtlığı ve Merkür Neptün karesi eş zamanlı bir şekilde yaşanıyor diyebiliriz yani bu etkileşimler e, Bugünlük e, bahsetmiş olduğum etkileşimleri şöyle düşünebilirsiniz artı eksi -2, 2 gün veya 3 gün boyunca Çalışan görünümler yani aralık ayı boyunca bizi etkileyecek görünümler değil ama e, O birkaç gün boyunca bizi etkileyen gündemlerden bahsediyoruz aslında 1 Aralık tarihinde bizler Merkür-Neptün karesi görünümünü hissetmeye başlayacağız. Aynı zamanda 1 Aralık tarihinde e, Ay da balık burcunda ilerliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ay-Neptün kavuşumu ve Merkür-Ay karesi de etkin olacak bugün itibariyle. Yani 1 Aralık ve 2 Aralık tarihlerinde bizler bu etkiyi yoğun bir şekilde yaşayacağız. Ancak 2 Aralık'ta aynı zamanda saat 05:45'ten 07.40'a kadar da Ay boşlukta olacak yani gece saatlerinde özellikle Merkür, Neptün ve ay arasındaki bu gerilimli açıyı daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Dolayısıyla 1 aralığın ilerleyen saatlerinde ve 2 aralığın ilk saatlerinde bu etkinin daha yoğun bir şekilde hissedileceğini söyleyebilirim. Ama tam görünüm yine 2 aralık sabah saatlerinde Merkür, Neptün arasında yaşanacak. Şimdi Merkür biliyorsunuz bizim zihnimiz, düşüncelerimiz, hayatı algılama biçimimiz, kendimizi ifade etme tarzımız. Merkür ve Neptün arasında bu kare görünüm meydana geldiği zaman garip bir etki oluşuyor arkadaşlar düşüncelerimizde, zihnimizde, algılarımızda. Biraz daha olaylara farklı bir pencereden bakmaya başlıyoruz. Aslında bugün özellikle 1 Aralık, 2 Aralık'a bağlayan gece... Görülen rüyalar çok e, ilginç olabilir. E, hayal dünyamız çok gelişebilir. Olaylara farklı bir açıdan, farklı bir gözle üst bir e, boyuttan bakabilme becerisi kazanabiliriz. Çünkü yaşamış olduğumuz gerilim aslında gördüğümüz dünyayla e, gerçeklik arasındaki farkı daha çok gözler önüne senecektir. Yani biraz daha aslında e, ruhsal alanda gelişebileceğimiz de bir gün. Baktığımız zaman ancak tabi realitede e, nasıl çalışır diye e, düşüncek olursak biraz daha yanlış anlaşılmalar, kendini doğru ifade edememek, algıların karışması, kafanın karışması, varsa bağımlılıklar, zihni susturmak için bağımlılıklara sarılmak, bir şekilde kendini uyuşturmaya çalışmak gibi etkileri de aktif hale getirir Merkür-Neptune karesi. Burada özellikle sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız, mistik konularla uğraşıyorsanız çok verimli olacaktır. Ancak bunun dışındaki daha rasyonel işlemlerde, örneğin hesaplama olsun, önemli anlaşmalar, görüşmeler olsun, Algılarımız çok karışık olduğu için. Çok önemli kararları almak. Örneğin bir alışveriş yaparsınız. Bunun hesabını doğru bir şekilde yapamayabilirsiniz. Bütçenizi doğru bir şekilde ayarlayamayabilirsiniz. Bir sözleşmeniz vardır. Bir görüşmeniz vardır. Bir şeylerin altına imza atıp taahhütte bulunacaksınızdır. Bunlar için hiç uygun günler değil arkadaşlar. Çünkü olayları somut düzlemde doğru bir şekilde değerlendirebilmek için zorlayıcı açılar var. Özellikle değişken burçlarda bu etkiyi daha yoğun bir şekilde hissediyor. Zaten değişken burçlar Mars retrosu başladığından beridir birçok konuyla uğraşıyorlar. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Çok gergin hissediyorlar. Bu karelerle beraber de özellikle Aralık ayının ilk haftasında bu etkiler biraz daha yoğunlaşacak. Zaten dediğim gibi Aralık ayı yorumlarında bahsettim arkadaşlar ama ikizler dolunayla beraber ben bir sonuca ulaşılacağını düşünüyorum. Şimdi Merkür Neptün karesinde yaşanabilecek diğer sıkıntılar nelerdir? ...konsantrasyon bozuklukları, dikkat dağınıklığı, kafa karışıklığı, ilişkilerde yanılsamalar, bir şeye aşırı pozitif bakmak, aşırı negatif bakmak, hayal dünyasında yaşamak, pembe gözlüklerle bakmak gibi temalar da ön plana çıkar. Bununla beraber günlük hayatın aktivitelerini yapmak zorlaşabilir, baş ağrısı hissedilebilir, halsizlik hissedilebilir, zihinin o odacıklarından çıkmak zorlaşabilir zihin üzerinde hakimiyetin zorlaştığı bir süreçten bahsedebiliriz aslında bu Merkür Neptün karesi ile beraber bakıldığı zaman tabi kafamızda kurmak komplo teorileri üretmek manevi sapkınlıklara Yatkınlık yani hani manevi anlamda bir şeyin bu olduğuna kendinizi ikna etmeye çalışmak gibi e, aslında çok da gerçeklikle ilgisi olmayan konulara meyil de artabilir. E, i̇letişim kurmak dediğim gibi özellikle yakın çevre ilişkileri yani kardeşiniz, yakın dostlarınız, komşularınız vesaire gibi onlarla kurulan diyaloglarda da çok fazla yanlış anlaşılma potansiyeli var. Kafa karışıklığı yaşanır. yani size birisi bir şey söyleyebilir kafanızı karıştırabilir siz tam bir karar alıyorsunuzdur öyle bir şey karşınıza çıkar ki ya işte ben bundan geçsem, ne yapsam öyle mi yapsam böyle mi yapsam zaten değişken burçlarda yaşandığı için bu etkileşimler ikilikleri kafa karışıklığının kararsızlığı da hat safhaya çıkaracaktır arkadaşlar. Bazen tabii Merkür Neptün karası yalan enerjisinde çalıştırıyor. Açık konuşmak gerekirse dolandırıcılık, yalan söylemek, e, durumu kurtarmak için işte tatlı pembe yalanları, e, e, elinizdeki her türlü döneyi, yaratıcılarınızı kullanarak çalıştırabileceğiniz her türlü üç kağıtçılığı da aslında beraberinde getiriyor. Yani e, burada hani eskiden sokak satıcıları olurdu işte, hani işe yaramayan e, böyle ucuz malları satmaya çalışan. Ee, ve sonra hani ben ne aldım dediğiniz olurdu eve geldiğiniz zaman. İşte böyle enerjiler Merkür Neptün karesiyle beraber çalışıyor. Yani o şeye sizin çok ihtiyacınız olduğunu sizi karşıdaki insan bir şekilde ikna edebilir ama sonrasında bu etki geçtikten sonra ben ne yaptım dedirtebilir edebilir bu açı. Ee, tabii bununla beraber yalanlar söylenebilir. Sizler yalan söyleyebilirsiniz. Kafa karışabilir. Aslında o yalan söylenirken onun yalan olduğu dahi e hani hissedilmeyebilir. Ona bir şekilde kendinizi ikna edebilirsiniz. Yani Merkür-Neptün karesi bazen hani ortada e, gerçek olmayan bir fenomene kendimizi ikina edip onun gerçek olduğuna inanmak gibi bir etkiyle çalıştırır. E, dolayısıyla e, burada bugün itibariyle özellikle bilhassa 1 Aralık gecesinde ben e, imkanı olanların yatmadan önce mutlaka meditasyon yapıp zihnini sakinleştirmesini tavsiye edeceğim. E, bununla beraber çok kritik kararlar almaya e, çalışmamak lazım. E, özellikle psikolojik Auranın da çok hassas olacağı, bu tarz saldırıların veya kendimize yapabileceğimiz bu tarz ritüellerin de negatif veya pozitif yönde çalışması çok etkili olacaktır. Sevdiğimiz müzikleri dinlemek, sevdiğimiz ritüelleri yapmak, kendi duygu ve düşüncelerimizi belki kafa karışıklığımızı kağıda dökmek iyi gelecektir arkadaşlar. Sanatsal faaliyetlerle uğraşmak iyi gelecektir. Çok parlak fikirler de aklımıza gelebilir. Yani hani böyle biraz işin içinde kurnazlığın olduğu çok parlak fikirler de ortaya çıkabilir tabii bakıldığı zaman. Ama dediğim gibi yine o projeye başlamak için onun anlaşmasını görüşmesini yapmak için ben Aralık ayının ilk günlerini hiç doğru bulmuyorum. Zaten Aralık ayı yorumlarında anlattım. Ama donlar beraber netleşmesi gereken konularda bir şekilde netleşecek Mars retrosuna rağmen. E, çünkü geçmişte başlatılan ama adımlara atılmayan ve gerçekten emek verilen konular varsa bunların mükafatları da alınacaktır. Evet e, bugünlere dair aktarmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Özellikle değişken burçlar dikkatli olsunlar. Yani ikizler, yay, başak, balık burçları e, videonun başına söylemiş olduğum derecelerde yani hangi dereceler tekrar bakalım. <gülüyor> Ee, özellikle e, 20 ile 25 derece arasında ikizler Burcu'nda, Başak Burcu'nda, Yay Burcu'nda, Balık Burcu'nda gezegenleriniz varsa, e, önemli noktalarınız varsa dikkat edin. Tabii tüm bununla beraber şu da var. 2 Aralık tarihinde aynı zamanda venüs Satürn arasında güzel bir açı da var arkadaşlar. Yani bir taraftan da sağlam bir şeyler oluşuyor. Yani aslında emek verdiğimiz konularda sağlam yapılanmalar da var ama kafamız o kadar karışık ki. Karşımızdaki fırsatı değerlendirebilecek e, durumumuz yok. Tabii şimdi bizim bu anlatmış olduğumuz etkileşimler, e, bahsetmiş olduğumuz derecelerde çalışıyor. Belki kiminiz için yalnızca e, Venüs-Satürn üçgeni çalışacaktır. Gerçi yine e, Venüs burada 19 derece Yay burcunda olduğu için Merkür-Neptün karesini tetikleyecek bakıldığı zaman. Yani bir tarafta kafamızı karıştırırken, bir tarafta da hadi bakalım sen şu emek verdiğin konudan devam et gibi bir algı oluşturuyor. Evet, iki güne bayağı bir gündem sığdırdık. Gerçekten Aralık ayının ilk haftalarının gündemi oldukça yoğun. Dolunaya kadar yoğun bir gündem var. Bakalım, güzellikler olsun. Kendimizi kendi merkezimize çektiğimiz zaman bu birkaç günde rahatlıkla rahatlıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ki aramızdaki alma verme dengesi sağlansın. Ee, kanala destek olmak isteyenler aşağıda teşekkür butonundan veya katıl butonundan destek olabilirler. Hepinize teşekkürler. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.